Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi sizle Nulls Brostars Stars yani hileli brostars Stars oynayacağız. Size birazcık anlatacağım oyunu sonra da birkaç el atacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun her açıp kapatmanızda 100 normal sandıkla ee, 10 büyük sandık veriyor. Daha doğrusu kutu veriyor. Yani öyle bir oyun bu. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Bunda karakter cidden çok hızlı kazanıyorsunuz. Ve tüm karakterlerin tüm kostümleri de geliyor ayrıca. Ee, bir de arkadaşlar bunda çok hızlı kupa kazanıyorsunuz. Mesela bir renci olduğunuzda 125 veya 100 kupa verebiliyor. Ama kayıp da ettiğinizde o kadar düşürüyor. Evet. Yani böyle bir oyun. Healer'i diyelim. Hızlı açmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü nasıl desem hemen oyuna geçmek istiyorum. Ama arkadaşlar bunda fazla da oynayamıyorsunuz. Yani bazen oyna almama durumu oluyor. böyle bir oyun hileli iş arkadaşlar normal bros ne varsa bunda da var ama bu hileli bunu Google play'dan bulamazsınız internetten news bros yazmanız gerekiyor apk dosyası indireceksiniz Evet arkadaşlar birazcık hızlı gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar. <Gülüyor> He bir de arkadaşlar bu oyunda neredeyse sınırsız elmas ve sınırsız paranız var elmasla para da satın alabilirsiniz bu arada Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni şeylerimiz geldi. Arkadaşlar bunda kupa yolu işe yaramıyor. Yani kupa yolundaki karakterleri de sandıktan alıyorsunuz. Evet oynayalım diyorlar arkadaşlar. Bunda bazen oyunu almayabiliyor ama sorun etmeyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu almadı. Ama dostluk maçında gireceğim. Zaten aynı şey. Ama normal oyuna girsek daha iyi olurdu. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Başka Bir de şeyle oynayalım arkadaşlar Bugün efsane 50'lerle oynayacağım Spike oynayayım Evet arkadaşlar arkadaşlar bu, bu botlar cidden bazen saf oluyor hatta cidden saflar gördüğünüz gibi önünde enerji küresi duruyordu almadı neyse Hayır, işte gördüğünüz gibi arkadaşlar, hep oralara gidiyorlar. Son olarak rol oynayacağım Arkadaşlar Ama Bunun ben şey Ankara kuşu kostümünü seviyorum, Bununla oynayacağım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani bekliyor ev orada. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik birazcık kısa geçtiğini biliyorum ama bugünlük bu kadar size bugün Nuz Bros tarsı anlattım yani hileli Bros tarsı bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere.